Merhaba dostlarım, ben Serdar ve göz kanamasına baştan hoş geldiniz. Diğeri dedi adıyla GTA 3. Evet yine arada, okey, oyunun kontrollerine biraz alışmam gerekiyormuş. Bir süredir oynamıyordum. Ee, bu videoda çok keyifli geçecek anladığım kadarıyla. Yine... Çeşitli kalp krizleri ve hayal kırıklıkları... Ben doğru yöne mi gidiyorum ya? Umarım doğru yöne gidiyorumdur. Çeşitli kalp krizleri ve hayal kırıklıkları geçecek. Eeeh! <gülüyor> okey. Aman tanrım, şu an... şu an... Şu an inanamıyorum yani. Ya çeşitli modlar, şeyler falan filan... Bir, bir şeyler varmış ama onlarla hiç uğraşmak istemiyorum. Biraz sonra alışırız, 5 saniye sonra alışıyorum ben. Bir şekilde halledeceğiz. Başaracağız. Ben bir baş... inanıyorum GTA 3'ü bir ara bitirebileceğimize başarıyorum. Ee, bitirmeyi başaracağımıza inanıyorum. Bilmiyorum. Burada herhangi bir şey yok, tamam. Azıcık bir silahım, bir şeyim var. Hayat güzel. Ee, biraz sonra o kadar güzel olmayacak ama iddia alalım bakalım. Salvatore'un toplantısı mı? Ne? Ne bu? Mevcutlarla konuşmak gerekiyor. bana mı şey yapıyorsun <gülüyor> durdun? bir ve yapıyorsun? Neymiş Get in the car and keep your big mouth shut. Anladım. Take the limo but bring it back in one piece. You hear me? Aha. Doğulmayacak. She can Yeah, yeah, yeah. I'm sure your new lapdog has everything covered. And isn't he big and strong? Hey fighter, let's go visit Chico and get some treats. He's at the rail station at the Chinatown waterfront, I think. Anladım. Okay. Bakalım bu sefer Bu ile patlatacağız. Ya abiciğim neden limuzin veriyorsunuz? de şöyle bir cip. Daha rahat rahat kullanalım. Azıcık daha sağlam olsun. Verdiğiniz şeye bak ya. Biraz sonra biliyorum yine Çinliler peşimize düşecek. Biliyorum biliyorum net bir şekilde belli bu. Gerçek hayatta oldukları gibi şimdi Çinler Çinliler peşimize düşecek. daha tehlike başlamadan arabayı yavaş yavaş harcamaya başladım. Bu da sanırım az çok benim becerilerim hakkında bir şeyler anlatıyor. Mesela gel geldik bakalım. Geldik bakalım nasıl bir çığlık atacağız acaba şu an. Bundan yukarı mı çıkacağız? Ha yok buraya gideceğiz. İşte çık orada yanında da. Çok doğal çünkü. Limuzeli buraya getirmem çok doğal çünkü. Hiç dikkat çekmiyoruz şu an. Yanımda durdum. Ha. Limuzin'i uzun olunca hangi kısmını getireceğiz tabi bilmiyoruz. Hey bu Salvatore'un şeyi tamam mı favori. Ha, yapmayalım ya. Yapma. <gülüyor> metro güzel bir detaymış bak. Her zamanki gibi metro her zaman güzel bir detaydır. Hayır ya, öfff. Şuradan çıkış acaba bir noktada? İleriden çıkılmıyor mu? Çünkü şeyden gitmek istemiyorum hiç. Hayır, abicim burada da sıkılmaz ya. Şu yeşilin, hey hey hey hey. Güzel bir parkta, Güzel bir parkta böyle ticaretlerde pek yapılacağını sanmıyorum ama. Yalnız ben şaşırdım. Şu ana kadar hala... Burası çıkıyor ya? Kalahan noktası. Okey. Azıcık böyle gidebiliriz. Okey. Limuzini geri geri sürmek, sürmenin deneyimi de ayrı oluyormuş. Şu an onu fark ettim. Bu kadar büyük ve uzun bir aracın Şu genelde böyle şeylerde iyiyimdir. Dumuzin gibi şeylerdi yani. Dumuzin'den ön, önüne gelen sıfatları kastetmedim. Ama o konuda da... ...yorum yapmamayı tercih edeceğim. Parti ileride Maria'yı önde bırak. Öfff... Başım... Ooo arabalar güzelmiş ya. Tamam sen git poponu salla ben buradayım. Ben poponu sallamayacağım. Popom sabit bir şekilde bu koltukta duracak. Çinliler bana ateş şey ne kadar veya içerideki çeşitli tüccarlar. Bayağı burada bekleyeceğim yani şu an. Geçemesin hocam. Ya, Ooo! Kamyon kamyon Çarp! Çarp! Hadi be! Çarpmadan geliyor ya. Hey, hey hey polis ne yapacağım polis baskını ben ne yapayım? Oho Maria güvenli bir şekilde Salvatore götür. Yandık. Maria. Maria. Maria it Umalım da götürelim. Umalım da götürebilirim yani böyle bir hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır, hayır. hayır, hayır. Yok, yok yok yok yok yok. Ben bir iş insanı taşıyorum şu an lütfen. Bir iş kişisi taşıyorum şu an ben iş kişisi güzelmiş. Hayır be. Öf. Dümdüz ileri, dümdüz ileri, dümdüz ileri, dümdüz ileri. Oh, buradan geçiş varmış. Okay. Abi bana yarayan bir geçiş değil sanırım bu. Of. Oh. Evet, evet, oraya çarpın, oraya çarpın. Birbirinize çarpın, bir şeyler yapın orada. Oh. Oh. Arabadan dumanlar çıkıyor, benim de bir telefonum dumanlar çıkıyor şu an. Arabayla çok benzer korunmardayız. Adanlaştırız bebe, sen polissin. Ehe ehe ehe ehe yapıyorum galiba. Oh oh oh oh salak çıktı, salak çıktı geldik geldik. Geri geri geri geri geri geri geri geri geri geri Ben sadece sessiz kaldım. Gerçekten hiçbir şey demedim bu kadar. Memur. Efendiler hala orada galiba. 10.000 dolar aldım. Şu arabayı binip Aa Salvador buradan devam ediyor. O tarafta da T açıldı. T kim ki? T'nin kim olduğunu unuttum ben. Salvador'dan devam edeceğim bir süre. Ya da belki Çinlilerle uğraşmak istemediğim için Salvador'dan devam etmem ha. Şuradan ben zıplayacağım. Bir şeyler yaptık. Arabanın ismi de mafya sentineliymiş. Fabrikadan böyle çıkıyor. Biz bunları organize suç örgütlerini yapıyoruz lütfen. Bizim bir pazarımız var, bizim bir e, tüketici kitlemiz var, yani hedef kitlemiz var, onlara çalışmamız lazım. Bizler namuslu, helal üreticileriz. Ben buradan geçeceğim izninizle. İthalat, ihracat, garajı, Portland limanı. Belirli araçlar için siparişlerimiz var. Gerekenler için Duyuru panomuzu Kontrol edin ha, Söyleyecek başka bir şeyiniz yoksa Çünkü gerçekten Bu kadar verimsiz bir Şey duymadım Gir bakalım Triadlar ıskır... Ay yine mi ya? Ha Tony'm işte They reckon the triads are bir çamaşırhane yüzünden bu kadar şeye girmemeli bir şehirde ya. Bir çamaşırhane bu. Hell if you Aa vurun. Vurun şerefsizi. Alayım ben onları. O. Oo. Oo pompom's ve kalın. O süper nasıl lan saldırıya mı uğruyoruz? Ne oluyor şu an? Şu an bir şeyler oluyor. O bir yerlerden dop dop geliyorlar bunlar. Bana vurmayın, bana vurmayın, bana vurmayın. Aa bunlar benimle geliyorlar. O gel gel sağ ah vurmayın lan. Atlayın atlayın atlayın. Hayır hayır hayır ölme lütfen ölme. atla Gidiyoruz. Hadi bakalım ha. Al. <gülüyor> ya, tekerler dönüyor bebeğim, tekerler dönüyor. Hadi bakalım girdik için mi Portland merkez mi? Portland'ın merkez için mi ailesini? Canım gel gel gel gel gel gelin gelin gelin gelin gelin. O güzel baskın yapıyoruz. Baya savaşa döndü. Top yakın savaşa döndü. Atla atla atla atla Atlayın. Efendim atla. Efendi atla. Evet. İşte bizim çocuklarla birlikte artık bir bir gücüz biz. Bir gücüz. Artık limuzinlerde atış edilmiyoruz. Artık arabalarda atış ediyoruz ama biz de atış ediyoruz. Hey, hey, hey, hey. Devam. Gel bakalım. Triad balık kamyonetine ihtiyacım var. Triad balık kamyoneti mi? Ala ala balık işini mi aldınız? Üzücü ya. Biz bak biz biz araba şey yapıyoruz yani araba ticareti yapıyoruz. Baksana mafya sentineli denen bir sentinel var bir araba var. Siz balık işi yapıyorsunuz yani bu savaşın kazananı belli. Biz sanayiye geçmişiz. Boys. İşte bu bunun ismi bunun ismi strateji. Hücum, hücum, hücum, hücum, hücum, hücum. müjum Ben... Şimdi, şuradan... Atlayabiliyor musun? Atlayamıyorsun. Sıkma lan! Şişt. Boys atlayın boys! Atlayacak yok mu ya? Hocam gel! İki kişi miyiz? Eziyim seni bari. Bir kom ilginç işlemler yaptık. Aman aman aman aman. Arabayı parçalamam lazım. Ya çünkü ihtiyacımız olacak. Oo, okay. Yanlış kişiyi ezdim sandım. Bu wow, bayağı topyekün savaş güzel. Hoşuma gitti bu. Işte şerefsizler demek beni görevlere baştan baştan yaptırırsınız ha. Göreceğiz bakalım. Poli, Polis o kadar umurunda değil ki. Çeteler savaşsın ne olacak en fazla vatandaşlıdır. Arda yakalanan masum vatandaşlar olur. Ya, bir şey bize bir şey olmaz. Deyip gerçekten. Eheheye! Bebeğiniz eve döndü. Yok, yok yok öyle oynamıyorum. Hocam gel bin bin geri bin geri bin. Mem. Bu kadar. Oh. 856 mermin var. Ya. Orada bir şey var. Orada ne var? Orada gizli bir silah var sanırım. Var orada orada bir şey var. Kırmızı bir kırmızı bir şeyler gördüm. Ne o? Ben mi yanlış gördüm? Işık şeyi herhalde. Işık efekti. Oh be, şunu yaptık. Eve gidip bir seviyelim. Aç burayı. Aç aç aç. Okay. Ya dedimse size bu savaşın kazananı belli diye. Okey güzel. T'den devam. Tony'nin görevlerinden devam. İtalyanlar ve Çinliler birbirine girmeye devam edecekler. Tıpkı 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi. Ne diyorum acaba? Balık kızartma! Hadi bakalım. Anladım. Gerçekten de balık işi yapıyorlarmış ya. Anlaşıldı hocam. Ben arabanızı alıyorum izninizle. Şuradan da çıkacağım. Çıkamıyormuş. Oho. K. Okay. İsteyerek öldürmedim o insanı ama. Bir an için polis peşinden gelecek sandım ama gelmedi. Liberty City polisi her zamanki gibi işini yapıyor. Bu bu görevi baştan yapacağız gibi hissediyorum böyle. Bu görevde de bir şeyler olacakmış gibi hissediyorum. Hay bakalım. O zaman da var. Nereden çıkacağız? Okey, buradan çıkacağız. Hasarımız az, güzel. Umurum peşimizden birileri gelmez. İki dakikan altında gitmemiz gerekiyor bir de oraya. Aha. Okey. Ee, kimler geriliyor şu an benimle birlikte? Ben şu an geriliyorum. Çünkü benim e, lastik hokkabazlığı konusunda teker hokkabazlığı konusunda ne kadar sen nasıl orada şey yaptın, ne kadar e, yetenekli olduğumu biliyorsunuz. O yüzden bu elimdeki e, yeteneklerin e, beni titikleyeceğini düşünüyorum böyle her an. Ve dayanamayacağım ve bir şeyler yaşanacak gibi gibi. 1,5 da dakikam kaldı. Çok az dakikam kaldı be. Ve şu an tam olarak neyin nerede olduğunu da bilmiyorum ha yani. Birilerini ezdim şu an ama hasar görmedim. Güzel çünkü acaba araba kocaman. Hayır! Sakın! Sakın! Oo <gülüyor> Oooo! Oh, Oooo! Oh, Oooo! Oh. Oh, Okey. Hayır hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hadi, yalan. Aç burayı, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç. Balık kamyonu var burda, kesinlikle düşman değilim ben, aç burayı, ha. Oh. Ya Triad, ya Çin çeteleri, Çin örgütleri, organizasyon suç örgütleri, ben, ben Cloud. soy ismimi bilmiyorum ama, hapisten çıkarken yaşadığım olay, ama ben sizi patlattım şimdi, sizin olmamanız lazım, bu oyunun böyle işlemesi lazım, ben sizi patlattım, İkinizi öldürdüm ben bu şekilde, bir şeyler. Siz patlamıyorsunuz. Ben senin arabanı el koyuyorum mesela şu an. Okey, şunu da yapalım ve bakalım. Hayır. güzel gidiyoruz ha. Bu görevi boynca bilmiyorum. Güzel gidiyoruz. Ama sanırım şu an şu noktada o kadar ne iyi gitmeyebiliriz gibi geliyor bana. Hadi bakalım başımız bu sefer nasıl bir belaya sokacağız çünkü yaptığımız şey bu. Burası Ture, e, evini hatırlatıyor azıcık. Mark evini hatırlatıyor. Ay ya yani, hemen sonra kartelden bir şey yapacağız ya. He's been He him. him. Evet, ya yani belki hobisi vardır, bir şey vardır. Luigi'nin kulübünün önüne park et kıvırcık bol birazdan ayrılacak anladım ben kesinlikle mafya sentinelli alıyorum çünkü prestij var yani baksana mafya sentineli diyor. Mafya sentineli diyor ya ya bunu mafya için üretmişler ya. Biz otomotiv üretim tüketim işindeyiz ya. Diğer bütün şeyler kimse artık gruplar taraflar önümüze diz çökecek. Eğer atom enerjisiyle uğraşmıyorlarsa. Çok basit bir... Dinamik... Ay Atış etmeyin be! Sizi patlattım ben bir kere. Patlayan insan konuşmasın abi. Liberty böyle yani. <gülüyor> Cümle devamını getirmeyeceğim. şey yapmayacağım. Gelmedim ya. İçeri mi gireyim? Ya, girmedim. Eee ne yapacağım ben? Ha oraya şey yapacağım anladın mı? Hadi ama. Ağabeyim. Gizli gizli takip ediyoruz. Geçin yandan siz. Geçin yandan siz. Öne doğru çarpmayın lütfen taksiye. Araba öndeki taksiyi takip et falan. Ne diyor takip edenler var mıdır gerçekten? Öndeki arabayı takip et falan dediğiniz zaman bir taksiye. Acaba ne, ne diyor ya? Yani... Ben değişim yapmak üzereydim falan. Evet. No, bir şey yapıyorsunuz. Geç, geçecek sen geç. Ah, geç. Geç. Geç, geç. Manya bak. Ya bu seni atlattı mı? Onun taksi söndü değil mi? Ya, on taksi şu değil mi? Ben mi malım? Aa, oğlum bu değilmiş. Bu değilmiş. Ben malmışım, bu değilmiş. Ben ne de güzel seviniyordum. Abi bir görevde başarılı olacağız diye. Beni atlattı ya inanamıyorum. Salak gibi siliyorum şu an buraya binecek. Bu taksiye binecek. Anladım. Tamam. Azıcık geri gidiyorum. Ben tabii ki de yanlış taksiyi takip ediyormuşum. Merhabalar memur bey? Arabamın durumunu lütfen çok aldırmayın. Tamir edecek param yok ne yazık ki. Aa Şerif size bak ilerliyor. İlerle karşı, ilerle. Oğlum sola dönüyormuş bu ya, ben sağa dönüyor sandım ya, ben yanlış taksiyi takip etmişim. Kavasında ok var Serdar, taksinin kafasında kocaman mavi bir ok var. Çok mu yaklaştım ne diyorsunuz Oğlum. Acaba şey dememden mi yüktük, kafanda mavi bir ok var falan diye bağırıyordum, yukarı bakıp, aa bu ne lan mavi bir ok bu kafamda kocaman. Mesela çok plot twist olmaz mıydı? Bir gün gidiyorsunuz kafanızda <gülüyor> kırmızı bir ok var falan. <gülüyor> o daha korkutucu mesela. Yani Kafanızın tepesinde sizi işaret eden kırmızı bir ok varsa orada bir sıkıntı var yani yakın zamanda çok hoş şeyler yaşamayacaksınız gibi bir durum oluyor. Avatar Enk değilsiniz. O zaman sadece hava bükücüsünüz demektir. Onun oku kırmızı değildi abi. Biraz daha grimsi şey falan. Mürekkep rengi, mürekkep rengi ne acaba. Ateş olduğunda beyazlıyor. Aa, seks yazıyor. Disney acaba yok, Prox acaba buraya gizli mesajlar mı koyuyor? Ha, Chloe Club yazıyormuş. Tamam. Oo, wow, wow. İsmi direkt gündüz. Abiciğim arkadayım. <gülüyor> arkadayım ya. Yeterince arkadayım ya. Çok geride mi takip etmek gerekiyor? Vuracağım seni bir yere gidecek ya. Öfke testiyle mi kırar? Neyse, keskin sirke küpüne zarar. Heh, evet. Öfke ile Kalkan zararlı oturur. Ben bir, bir takım <gülüyor> sözleri <ediyorum>. Şu an <gülüyor> kendimi sakinleştirmek için söylediğim şeyler. Atalarımıza güveniyorum. Analarımıza, atalarımıza güveniyorum. Ee, kendimi sakinleştirmek için. Onların güçlerinden şey yapıyorum. Çim, aha çim biçmek, benim çimim biçiliyor burada ya. Çimim biçildi gerçekten bu, bu yani, çimim biçildi ya. Çimimi biçtiler. Çimini biçtiklerim falan. <gülüyor> ben bu bölümden keyif aldım ya. Ben bu bölümden çok keyif aldım. Acaba mafya sentineliyle peşine tak? E tabi de mantıklı ha! Mafya sentineliyle peşine takılırsan... Minik minik şüphe kırıntılar oluşabiliyor. Ki okay. Ürkme çok yok şu an. Peşine takıl takıldım. Çok yaklaşma bir şeylerden şüphelenecek anladım. O ürkme var azıcık şu an. Bunu takip ediyoruz. Uzaktan uzaktan. Ben buradayım hocam sen orada dur. Taksi o kafasında o ok kolanın arabayı takip et falan. Aa, lan ürküteceksiniz durun. Aa, nereye gitti? Nereye gitti? Nereye gitti? Nereye gitti? Oh. Korktum bir ara. Gerçekten çok korktum. Çetelerle yine ulan Çinler. Ne olursa içinden çıkıyor ya. Başımıza ne gelirse içinden çıkıyor. Wuzi iyi çıkmış oradan. Wuzi, enfes çıkmış oradan. Ya Woozie ne kadar güzel karakter ya öfff Yine eninde en sonunda her şey San Andreas'ı övmeye geliyo ya Woozie ne kadar güzel karakter ya Dur lan çiminizi biteceğim ben sizin. Gel bakalım Bu noktada iş korku filmine döndü ben bayağı korku filmi düşmanımış gibi canlandırıyorum ben gölebiliyor muyum şu Catalina. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Okay, so on patlattık o patlattık. <gülüyor> yeni bir insanlar var, yeni bir insanları var. Claude wurde, Claude, Claude. <gülüyor> Seni bir hocam biz. Kıvırcık Bob'u hakla Kıvırcık Bob ah Kıvırcık Bob vah Kıvırcık Bob Ulan aldığım para bu kadar mıydı? Üzerine daha fazla bir şeyler çıkar diye düşündüm Neyse iyi bakalım Evet ablarım değerli dostlarım çok teşekkür ederim bu bölümde de bizimle, benimle birlikte olduğunuz için Chicago'la bizimle birlikte olduğunuz için ee, çeşitli çeşitli şeyler oldu bu bölümde ee, çok güzel gidiyordu her şey harika gidiyordu ee, önce bir limuzin kullandık Salvatore'un hanımefendisini gezdirdik polisler peşimizden geldi o dandik limuzinle hasarlı limuzine dönmeyi başardık onu başardık sonra Çinlerle savaştık ki bu oyundaki muazzam shooting mekaniklerine ne kadar hakimsiniz bilmiyorum ama birazcık zor bir iş olabilir ama onun üzerinden de geldik Sonra Çinleri patlattık bu sefer. Patlattık, yaptık bunu da yaptık, başarılı bir şekilde yaptık. Oldu. Ama sonra bir taksiyi takip etmemiz gerekti. Bir taksiyi takip etmenin çeşitli karmaşıkları olduğunu öğrendik. O kadar basit bir iş olmadığını gördük. Daha zorlu bir işmiş. Yetenek gerektiriyormuş. Kıvrak bir zeka gerektiriyormuş. Refleks gerektiriyormuş. Bir birikim, deneyim gerektiriyormuş. Bunlar bende yoktu. O yüzden başarısız oldum. Baştan ve baştan. Bu bölümde çimimizi biçtiler. Hemen sonda onların da çimlerini biçebildik. Ve şimdi de bu bölümün çimini biçelim. Affedersin bu bölümü bitireceğiz. Evet, e, yorumlarınız ve like'larınız için e, şimdiden çok teşekkür ederim. E, önerilerinizi, e, düşüncelerinizi aşağıda belirtmeyi unutmayın. E, aşağıda yine bir takım linkler, başlıklar, konular var. Oralara bakabilirsiniz. E, ilginizi çeken şeyler olabilir. E, öyle. Sonraki bölümde e, veya yayında veya videoda artık görüşmek üzere. Hayatlı Yüksek Çözünürlük'te huzurlu, mutlu ve keyifli kalmanız dileğiyle bay bay.